ama ben ne yapalım ne yapsak ki kahve içelim mi ama evde kahve yok ki masal içeride gelsin o zaman peki bir saniye masa Kahve kalmamış. Babamla biz kahve içmek istiyoruz. Bize marketten kahve alır mısın? Alayım. Like tamam. Biz seni burada bekliyoruz. Tamam mı? Tamam. a little lamb yapalım. İçerim tamam mı? Çok teşekkür ederim anneciğim. Evet. <Gülüyor>